Herkese merhaba. Ben Sercan Güzey. Bugün sizlere krioparametikte kullanabileceğiniz 5 farklı püf noktadan bahsediliyor olacak. Bu bahsedeceğimiz püf noktar sketchte kullanabileceğiniz önemli araçlarla beraber seçim mantığında yer alan sketch region ile sketchler arasında kalan bölgeleri nasıl kat dönüştürebiliriz? Bunları göreceğiz. Multibody design tasarımın mantığında kullanabileceğimiz püf noktalarla beraber... ...Flexile Modeling'de de kullanabileceğiniz... ...Split Value aracını görüyor olacağız. Son olarak da... ...Liştim mekanizma tasarımını nasıl gerçekleştiriyoruz? Burada dikkat etmemiz gereken önemli noktalar neler? Bunları da inceleyeceğiz. olacağız. Şimdi burada bahsedeceğimiz konu özellikle... ...yoğun montajlarda tasarım çalışması yaparken... ...bizlere kolaylık sağlayabilecek... Püf noktaları içeren bir takım sketch araçlarını içermektedir. Ek olarak da çizim yaparken modelinizi katıya dönüştürmede dikkat etmeniz gereken önemli konulara da burada değinilmektedir. Şimdi burada bir ile ilgili bir püf noktadan bahsedeceğiz. Öncelikle model ağacımızdan ilgili parçamızın üzerine gideceğiz. Parçamızı model ağacında arattıktan sonrasında parçamızı montaj içerisinde aktif ediyoruz. Şimdi tasarımımızı gerçekleştirebilmek adına tabii ki parçamızın bulunduğu yere gelip min toolbar içerisinde bulunan uzun tutu seçeneğine tıklıyorum. Sonrasında ilgili sketch görünüşünü açarak burada Extrude vasıtasıyla Extrude'un içerisinde bir çizim yapacağım. Şimdi sketch ile ilgili bahsedebileceğimiz en önemli püf nokta biz düzlem eğer modelin içerisinde kalıyorsa clip model ile beraber biz düzlem içerisinden sketch düzlemi içerisinden kesit alabiliyoruz. Ve dilerseniz burada snapping settings ile beraber bakın snap to model geometri gibi yapıları açarak model içerisinden referans almasını sağlayabilirsiniz. Veya modelinizde sketch ile ilgili daha hızlı çalışmak istiyorsanız buradaki seçenekleri teker teker kapatmanız yeterli olacaktır. Snap to model geometrin burada aktif olması modelden referans alabileceğinizi gösterir ama geri geldiğime buna ihtiyaç duymazsanız buradaki seçeneği de kapatmanız sketch'teki çalışma alanınızı hızlandıracaktır. Modelle ilgili olarak da tabii ki bir hemen referanslandırmamızı yaparak bir çizim yapıyoruz. Burada da özellikle bahsetmek istediğimiz bir püf nokta daha yer almakta. Projekte ile referanslarımızı oluşturuyoruz. Sonrasında gelip burada bir çizim yapacağız. Şimdi düzenlerimizi kapadıktan sonrasında tabii bir çizimimizi yapmak üzere buradaki referanslarımızı oluşturuyoruz. Şimdi burada hatta teğetli da burada karşımıza getirelim. Sonrasında tabii dik dik burada tamamlamamız gerekiyor. Şimdi burada önemli noktalardan biri şu: burada e, sketch kullanımında özellikle modelinizin katıya dönüşebilmesi için dikkat etmeniz gereken önemli noktalar mevcut ve burada bize sunduğu önemli füf nokta diyebileceğimiz bazı araçlar var. Öncelikle Feature Requirements'ın sağında bulunan bakın Overlapping Geometri, Highlight Open Ends ve burada Shade Closed Loops seçeneklerinin kullanılabiliyor olması gerekiyor. Eğer Shade Closed Loops seçeneği kapalıysa bakın buradaki e, birleşim noktaları size göstermez veya bunu şu şekilde de adlandırabilirsiniz. Ben mesela buradaki bir çizgiyi siliyorum. Çizgiyi sildikten sonrasında gelip mesela burada tam yakınında bir yerde bırakıyorum bunu. Eğer siz bu hala Open End seçeneğini açık bırak bırakırsanız siz buradaki açıkta kalan noktaları size gösterecektir. Ama siz bu pencereyi kapatırsanız buradaki açık noktaları veya e, birleşim noktalarını göstermeyecektir. Böylece hataya sebebiyet vermek ihtimali daha yükselecektir. Mutlaka bu seçeneğin açık olması sizin çalışma altyapınızda ...modelinizi oluşturmada kolaylık sağlayacaktır. Aynı zamanda... ...buradaki fazlalıkları hatta trimleyelim. Burada corner çizgilerimizi birleştirelim. Ölçümüzde burada girelim. Eğer burada... ...Shade Close Loop seçeneği aktif olmazsa eğer... ...siz modelin kapalı olup olmadığını burada anlayamazsınız. O yüzden buradaki Shade Close Loops seçeneğinde... ...mutlaka ki... ...açık olması gerekir. Eğer modelinizde üst üste binmiş çizgiler var ise, özellikle uçtan uca çizgiler yer alıyorsa, overlapping geometri içerisinde iki tane, daha doğrusu üç tane rengin arasında kalan çizginin burada silinmesi gerekir. Çizgi sildiğimiz andan itibaren, de modelin artık katıya dönüşebileceğini anlayabiliyorum ve okey dediğim andan itibaren modelin Katı moda hâlâ geldiğini görebiliyorum. Buradan sonrasında sadece yapmam gereken şey buradaki düzenlemelerimi yapıp modelimi istediğim şekilde tasarlamak olacaktır. İkinci yörde açıyorum. Bir kere daha buraya ekleyelim. Ve modelimizi istediğimiz şekilde bakın burada tasarlamış olduk. Şimdi ise sizlere bir diğer püf nokta olan Sketch Region'dan bahsedeceğiz. Sketch Region çizilmiş objeler ve bunların parça geometrisindeki eş düzenli üç boyutlu kenarlarla kesişimi tarafından tanımlanan bir kapalı kontrol haline karşımıza gelir. Ve böylece Project ile dynamic trim araçlarını Sketch'teki alanda kullanma ihtiyacını azaltarak Orada katı geometride oluşturmada daha esnek ve kolay bir sonuç elde ederiz. Şimdi bu örneğimizde sketch yüzün altını bahsetmeden bir püf noktadan bahsedeceğim sizlere. Sketch yüzün geometric seçilen bir yapı. Özellikle modelinizde öncesinde oluşturmuş sketch'leriniz sketch mevcut ise sizler arada kalan bölgeleri katıya hızlı bir şekilde dönüştürebiliyorsunuz ve zamandan bu şekilde tasarruf edebiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz üzere iki tane daire arasındaki kalan bölgeyi seçiyorum. Bakın katıya dönüştürüp hemen modelimi tamamlıyorum. Burada bir vana modeli oluşturacağım. Buradaki kulakları da seçebilmek için kreanın seçim mantığı olan kutucuk ile seçimi burada gerçekleştiriyorum. Arada kalan bölgeleri bakın yakalıyor. Hızlı bir şekilde modelimin yönü değiştirerek katı modele dönüştürüyorum. Sonrasında vana'mın son kısmı tanımlamak kaldı. Buradaki ağız kısmını seçiyorum. Sonrasında yönünü değiştirip burada tur referansları beraber dairesel yüzey seçip geometriyi oluşturuyor. Ve tarafta da bir boşaltma yapacağım. Hemen o bölgeyi de seçtim. 5 mm kadar boşaltacağını söyledim ve burada gizleyerek geometrinin son yayı haline burada oluşturmuş oluyor. Özellikle sketch yapılarınız içerisindeki bu bölgeleri kullanarak hızlı bir şekilde katı modelinizi oluşturmak istiyorsanız, Sketch kullanarak zamana tasarruf edebilirsiniz. Şimdi ise Multi-Body Design tasarım yaklaşımından sizlere birazcık bahsedeceğiz. Multi-Body Design yaklaşımı nedir? Kısaca bunu değinelim. Multi-Body Design tasarım anlayışı, tek bir dosya içerisinde birden fazla katı tasarım gövdesi kullanan bir tasarım yöntemi diye adlandırabiliriz. Burada özellikle master model ile çalışma altyapısını karşımıza getiriyoruz. Multibody design tasarım mantığı ile parça ortamında tabii ki belli kurallar dizisine göre birden fazla model tasarlayabilirsiniz. Modeller arasında ilişki kurarak bunu kolay bir şekilde ve esnek bir şekilde yönetimi sağlayabilirsiniz. Şimdiki bahsedeceğim Füf noktada özellikle Multi-Body Design altyapısını burada kullanıyor olacağız. Multi-Body Design'in çalışma getirdiği önemli noktaları burada değerlendiriyor olacağız. Öncelikle bir kütük parçası çizelim. Bunun için tabi düzenlerimizi açalım. Düzenlerimizi açalım. Düzenlerimizi açtıktan sonrasında bakın. İki tane yüzey arasında ara düzen oluşturuyorum. Referans amaçlı kullanabilmek adına. Zaten bizlerin de bildiği üzere Multi-Body ...parça içerisinde farklı nesnelerle çalışabiliyoruz. Burada özellikle kütük çizmemin sebebi de... ...bu parçanın bir kalıbını oluşturacağım. Bunu normal montajda yapabilirken ...artık parça içerisinde de rahatlıkla yapabiliyoruz. Şu an sadece ölçülerini vermem gerekiyor. Şimdi buradan sonrasında tabii ki... ...simetrik olarak bunu oluşturacağım. Ama bunu mutlaka yeni bir body olarak... tanımlamam gerektiğini söylemem gerekiyor. Şimdi burada... Aslında Creo 8'de gelen önemli bir getireceğim. Body'i transparanlık seviyesini burada belirleyebiliyorsunuz. Özellikle parçayı tipikten çıkartacaksanız bu şekilde... ...gövdeyi transparan getirerek... ...andak olarak görüntülemek önem arz ediyor olacak. Şimdi bu noktada tabi düzenlerimizi kapayalım. Hatta Body'mize gelelim. Burada BodySupp tarifte basalım. Tıkladığımız andan itibaren hangi parça çıkaracaksak burada, e, burada satranç parçamızı çıkartacağız diyelim ki. Burada key body izleyerek de bu parçayı burada tutmaya devam edebiliriz bu arada. Key body izleyerek tutmaya devam edelim. Hatta buradaki body de burada gizliye bakın parçanın aslında bir kalıbını oluşturmuş oldum Şimdi bunu yarıdan bölerek aslında ben part, e, kütüğün bir yarısını görebiliyor olacağım. Gelip mesela burada split body diyelim. Burada... Gördüğümüzü seçelim, body'imizi. düzenimizi seçtiğimiz andan itibaren bakın bunu bu şekilde ayırmış oldum. Şimdi ben bu parçayı burada tutayım, diğerini gizleyeyim. Bakın burada doğrudan bir yarısını görmüş oldum. Gördüğünüz üzere parçanın aslında bir yarısını buraya karşıma getirmiş oldum. Şimdi ben bunu istersem tabii create platform body diyerek kaydedebilirim. Gelip burada body'ime gelip gelip sağ click yapıp create for from body diyebilirim. Buna yeni bir isim verebilirim. Kevesi diye. Kamu neviyle kalıp parçası ismi verebilirim. Okey dediğim andan itibaren bu parçanın aslında yeni bir parça olarak benim karşıma getirmiş oldu. İstersen bunun bağını da kapı geometri vasıtasıyla Buradan options içerisinde no dependency diyebilirim. Mutlaka eğer modelden gelen bilgiler içerisinde barındırmasını istemediğiniz unsurlar var ise malzeme olur, parametreler olur, renkler olur. Bunları kaldırmanız gerekir. Ve sonrasında no dependency diyerek bu işlemi gerçekleştirek, bakın buraya alanda kapattı, okey diyerek bu işlemi tamamlamak gerekir. Özellikle multibody tarafında bahsedebileceğimiz tip nokta bu şekilde yer almakta. Yani e, bu tip Kalıp parçalar oluşturursanız, parçaların içerisinde farklı nesneler halinde bu modeli oluşturabilirsiniz. Şimdi ise önemli bir başlık olan Flexible Modeling'den bahsedeceğiz. Flexible Modeling nedir? Flexible Modeling, özellikle tedarikçilerimizden gelen harici CAD datalarını hızlıca düzenleme ve hızlı revizyonlar yapabilmek için gerekli olan güçlü. Ve doğrudan modelme yeteneklerini sağlayan bir modüldür. Biz de özellikle burada Split body'den bahsediyor olacağız. Şimdi burada gördüğünüz üzere bir gövdemiz var. Ee, bir de yanda kulakları var ama kulaklar birleşik şeklinde geliyor. Ben şimdi bu kulakları seçim mantığıyla seçiyor olacağım. Bakın burada Bonsus mantığıyla seçiyor olacağım. Bonsus mantığıyla seçtiğim andan itibaren ben bu kulakları bu parçadan ayırmak istiyorum. Buradan bağımsız bir şekilde hareket etmesini istiyorum. Burada bu ile hareket ettirmeye kalkarken bakın hatta burada referans yüzeyden aşağı doğru hareket edeceğini söyledi. beraber hareket ettiğini burada net bir şekilde görebiliyoruz. Ama ben bunları ayırmak istiyorsam mutlaka ki Options içerisinde Split Extending Surfaces başlığı içerisinde yer alan Extending Surfaces ve Splitting Surfaces adlı başlıkları verilemem gerekiyor. Öncelikle Yüzeyleri ayıracağım. Yüzeyleri burada belirtmem gerekiyor. Yani ben bu gövdeden ayıracağım yüzeyleri belirtmem gerekiyor. Bir de Extending surfaces ile yine sabit kalacak olan yüzeyi burada tanımlamam gerekiyor. Yani ben bunu aşağı kaydırmaya kalktığımda bakın artık bağımsız bir şekilde hareket ettim görebiliyorum. Bunları her bir kula ayrı ayrı da bunu yönetebilirim. Veya benim şimdiki yaptığım gibi hepsini bir seçip ...beraber ayrılmasını sağlayabilirim. Ben burada ölçüye girerek bu işi gerçekleştirebiliyorum. Eğer isterseniz bakın burada Flip butonuna basıp... ...tam tersi olan... ...yüzeyde yukarı aşağı ayırabilirsiniz. Şimdi ben burada Flip eski hamle döndürüyorum. Diyelim ki ben burada federleri de... ...içeride kalan federleri de ayırmak istedim. Bu noktada mesela offset aracını kullanarak hareket edelim bu sefer. Yüzey seçtikten sonrasında Options içerisinde de bakın... Split Extend Surface seçeneğinin var olduğunu görebiliyoruz. Ayırma yüzeylerini belirtelim. Sonrasında yüzeylerimizin seçtiğimizden emin oldukumuz andan itibaren Extend Surface ile sabit kalacak yüzeyi burada belirtip ne kadar aşağı indireceksek bu ölçüyü burada girmemiz gerekiyor. Mesela 15 kar bir aşağıda kalacaksa 15 kadar, 15 kar burada tamam gerekiyor. İstersen flip ile beraber de yine yönünü değiştirebiliyor Herkese merhaba, şimdi ise Gear mekanizm dizayn yani mekanizma tasarımı gerçekleştiriyor olacağız ve bunu yaparken de bir dişli mekanizması burada tanımlıyor olacağız. Burada dikkat edilmesi gereken de önemli flip burada değerlendiriyor olacağız. Şimdi bu uygulamamızda bir mekanizma bağlantısı yapacağız. Ama buradaki en önemli püf nokta, burada bir dişli mekanizması anlayacağız. Öncelikle tabii ki buraya bir montaj yapmamız gerekiyor. Gelip buradan ilgili parçalarımızı çağırıp hızlı bir şekilde montajımızı yapıyoruz. Şimdi buradan sonrasında gelecek olan parçamız housing adı altında bir parça olacak. Mutlaka mekanizma bağlantısı yapıyorsanız buradaki setlerin isimlerini değiştirin hızlı bir şekilde isim tanımlayın. Sonrasında mekanizma ile ilgili çalışma yaparken size faydası mutlaka ki olacaktır. Şöyle. Yüzeylerden referanslandırma yapıyorum. En sonuna oturacağı yüzeyleri bir tip. Buna karşı kullanımı seçiyorum. Bakın burada montajımı yerine yerleştirdim. Rotation içerisinde gelip burada düzenleri birbirine hizaldık. Şöyle sıfır sıfır olacak şekilde. geldi. de ineyi bulduğunuz rejanın şembeliyle beraber, siz hareketin sağladığınız andan itibaren bir rejan ile beraber ilk pozisyonuna geri dönebiliyorsunuz. Parçamızı buraya montajladık. Montajladıktan sonrasında gelip bir diğer parçamızı buraya getiriyoruz. Burada da keriyor adı altında bir parçamız var. Onu da aynı şekilde buraya montajlıcaz. Ama mutlaka dediğim gibi isim vermeyi unutmayız. Gelip buradan sonrasında Pin bağlantısını burada tanımlayacağımı söylüyorum. Gelip yüzeyimi seçip hemen karşılık olan yüzeyi burada karşıma getiriyorum. En son sadece oturacak yüzeyleri bir tip parçamı bu şekilde yine yerleştiriyor. Rotation tanımlaması yapıp bakın buna karşılık bir rotation tanımaması yapıyorum. Şöyle üzerini seçiyorum. Bakın sıklıkla aktif ettim. Hemen enable regeneration value'u da aktif ettim. E, parça bir yere kar getirdim. Şimdi buradan sonrasında tabi ki dişlileri tamamlıyor. Öncelikle bir ayna dişlisi getireceğim. Bunun için de montajıma ilgili parçayı getiriyorum. Buradan sonrasında ismi veriyorum. Buradaki hareketimi tanımlayacağımı söylüyorum. Hemen yüzeylerden bunu referanslandırmaya yapıyorum. Arkasından oturacağı yüzeyi de burada hızlı bir şekilde belirtiyorum. En sonunda tabii ki rotasyonu da tanınacağımı söylüyorum. Şuna karşılık da bakayım. Başka bir videomuz var mı? Evet bir tane şurada bir videomuz var. Hemen onu buraya Onun da değerini sıfır olarak belirtiyorum. En sonunda burada inelim. Ve Cension aktif ediyorum. Aktif ettiğim anda itibaren buraya bir de Planet dişisi getireceğim. Hemen planet dişisini buraya çağırıyorum. Planet dişisini çağırdıktan sonrasında isim değişliğini yapıyorum. Mekanizma malzım yapacağım. Oturma izleyenini burada belliyorum. Ve G burada rotation içerisinde. Bir adet şuraya karşılık bir gelmesini istiyorum. Evet, bir zem burada yakalayabildim mi? Yakalayabildim. Sonrasını sıfır olarak getiriyorum. Sıfır olarak getirdikten sonrasında bakalım. Tam birbirlerini karşılıyor mu? Birazcık sapma oluyor. Hemen şurada bir ufak bir zem yapıyorum. Evet. Benim için yeterli olacağını söylüyorum. Buradan sonrasında bakın. Enable Regeneration Veli'yi aktif ediyorum. Ve modem burada... Okey diyerek artık tanımlamış oluyor. Şimdi burada mekanizma bağlantılarını yaptık ama dişlerin birbiriyle bağlantı yapabilmesi için mutlaka ki applications içerisinde burada mekanizm içerisinde yer alan gears'ı seçmem gerekiyor. Gears'a tıkladığım andan itmem. Bakın burada hareket eksenlerini seçerek hızlı bir şekilde hareket sağlayabileceğimi söylüyorum. Şurada ufak bir düzenleme yapmamızda faydalan. Mutlaka isimlerin dediğim gibi ee, Birbirine karşılık geldi. emin olmam gerekiyor. Hemen bir, burada bir kontrol ediyorum. Bakın girersem de burada karşımıza gidiyorum. Evet buradaki ismi değiştirmem gerekiyor. Şimdi buradan sonrasında tekrardan gir mekanizma geliyorum. Burada bakın direkt karşımıza şu an gelecek. Geldiği andan itibaren buradaki pitch circle değerine giriyorum. 8 olarak. Girip ikinci diştiğim için de gelip buradaki Planet dişiminin ekseni seçeceğim. Burada da dört olarak olayacağım. Bakalım. Sekizi dört olarak mı vereceğim? Evet. Benim için yeterli. Mutlaka şu Gear Planet içerisinde ismin burada güncellendiğine emin olmam gerekiyor. Evet. Şimdi güncellendiğine emin olduktan sonrasında tabii bir tane daha dişim mekanizması tanımlayacağım. Bunun için de gelip mesela içeride bulunan bir housing parçam var. Bunu hemen onu onun eksenini seçip 16 mm olarak değiştireceğimi söylüyorum. Ve gelip buradaki planet dişliğimin hareket eksenini seçiyorum şurada. Burada da değerini 4 olarak gireceğim. seçiyorum. Şimdi ben bu hareketi sağlayacağım. Bu hareketi sağlamak için direkt komponustan yararlanıyorum. Ama direkt komponusta hareket ettirmeye kalktığımda bakın beraber hareket ediyor. Benim burada sabitlem gereken bir yapım var. Bunun için de... Constraints içerisinde yer alan, bakın. Rigid body lock constraint'i burada seçecek, seçiyorum. Boş tıklıyorum. Auto-click yapıyorum. Hangi parçamı kilitleyeceksem, o parçayı seçip, bir kere daha auto-click yapıp, mesela onun haricindeki parçaları burada hareketliyorum, bakın. Bir diğer parçam burada rigid hale geldi. Aynı mantıkla, başka bir parça rigid olarak belirteceksem, ilgili referanslarımı seçiyorum. Burada Kaldırma işlemleri, transferi kutucuk ile kapatıyor. Böylece ben gelip mesela kırmızı parçalar getirmeye kalktığımda, bakın... ...görüyorum ki buradaki hareket sarı parça yansın. Şimdi buradaki alanı kapatıyor. Şimdi buradan sonrasında dikkat etmem gereken şöyle bir ufak nokta var. E, mutlaka ki hareketin hangi yönde olduğunu kontrol etmem gerekiyor. Mesela buradaki Gearsun alaltındaki ayna dişimi deyip Definition diyorum. Şimdi buradaki ok yönü yukarı doğru bakıyor. Benim burada Rotation Axis tarafından yönü değiştirmem gerekiyor. Orta klik yapıyorum. Mutlaka burada Connections başlığı içerisinde Joins de yer alan, burada Gearsun içerisinde yer alan Rotation Axis'i kontrol etmem gerekiyor. Aşağı doğru bakmasını istiyorum. Tam da istediğim gibi geliyor karşıma. Şimdi aynı mantıkla mesela housing'in de kontrolün doğru geliyor. Onun yukarı gelmesini istiyor. Evet. Tam da istediğim gibi karşına geliyor. Buradan sonrasında bir de tabi dişlilerin yönlerinin doğru olup olmadığını görmem gerekiyor. Bunun için de tabii ki Connections içerisinde yara Gears başlığındaki gear ve Elite Definition diyorum. Şimdi burada işte aynı dişlilerin aşağı doğru bakarken gelip İkinci yönde aynı yöne bakıyor. Ama ben bunun bir yönünü değiştirmek istiyorum. O yüzden okumlarına değişiklik yapmam gerekiyor. Şimdi bir diğer oluşturduğum dişli mekanizmasındaki yönlerin birbirlerine aynı bakmasını istiyorum. Mesela ilk yukarı doğru bakıyor. İkincisi aşağı doğru baktığı için onu da aynen yönünü değiştiriyorum. Şimdi buradan sonrasında yine bir kontrol mekanizması adı altında direkt komponansla. Hemen bir hareket mekanizması vereceğim. Şöyle yaparken bu işi de tabii ki bir kitleme yapmam gerekiyor. Boşa tıklayıp referansını seçiyorum. Boşa tıklayıp referansını seçiyorum. Ve sonrasında bakın hareketini Bakın Tam istediğim gibi aslında şu an modelimi hareket ettirip. Böyle diyebiliriz. Şimdi bunu varlığından haberdar olduktan sonrasında gelip bir diğer ...planet işlerini buraya yerleştirmemiz yeterli olacaktır. Gelip burada mekanizma bağlantısından bir kısaca çıkıyorum. Hemen. Hatta burada gelip... E, ...gear planet parçasının repeat butonu ile... ...buraya karşımıza geçeceğim. Referansten sonuçta birebir aynı olacak. Burada add butonuna tıklayarak bakın. Aslında teker teker... ...parçaları referanslandırmak yerine... ...benzer referansleri kullanarak tekrardan montajında bunu kullanıyorum. Böylece aslında montajında biraz daha zaman kazanmış oluyor. Bakın parçımı buraya montajlamış oldum. En son tabii dişli tanımlanı gerçekleştirmem gerekiyor. Tekrardan burada applications içerisinde burada mekanizm içerisinde yer alan gear'a tıklıyorum. Az önceki bağlantı tanımlarını hepsini burada birebir gerçekleştireceğiz. Şöyle. Bakayım. Burada doğru olan seçmedim sanırım. Bakalım. Şöyle sağ katıda pick from list değilim. Burada gear sum yer alıyor. Evet. Gear sum diyorum. Okey diyorum. Buradaki değerim 8 olacak. Sonrasında gear 2 için hemen az önceki tanımlı olan yapımı seçiyorum. Buradaki değerim de 4 olarak karşıma geliyor. Sonrasında okey diyorum. Aynı şekilde gir mekanizmasıyla bir tanımlama daha yapacağım. Şöyle birinci yapıda bakalım. Pousing pin seçiyorum. Buradaki değeri 16 olacak. Sonrasında gear 2'de gelip ikinci referansını seçiyorum. Burada 4 olarak giriyor. Şimdi yönlerine de bakalım. Hızlı bir şekilde yönlerini de kontrol edelim. Evet yönler birbirine ters geliyor. Ben burada yönünü değiştireceğim. Tabi evet, okay Tabii az önceki oluşturmuş olduğum mekanizma yani dişli mekanizmasındaki yönleri de bir hızlıca kontrol edeyim. Birbirlerine ters baktılar evet. Tam istediğimiz gibi buraya karşımıza geldi görebiliyoruz. Şimdi buradan sonrasında gelip tekrardan burada tanımlarımı bir diğer planet dişlisi için yapacağım. Evet, burada Sağ klik vasıtası, pick from list diyorum. Hemen burada Giresan'ı seçiyorum. Giresan'ı seçtikten sonrasında gelip burada... Kronat değişimi seçiyorum. Burada yöne bakıyorum. Evet, yönler birbirlerine karşılıyor. Buradaki değerleri de tabii ki girmem gerekiyor. 8-4 şeklinde. Okey diyorum. Bir tane daha tanımlama yapacağım. Gelip burada... Paus'un pin altındaki parçamı seçiyorum. Şuradaki değeri 16 olarak geleyim. Yukarı doğru bakıyor. Gelip diğer ikide buradaki yönü seçiyorum. Aşağı doğru baktıkça yönünü değiştiriyorum. Gelip buradaki değeri 4 olarak girdikten sonra okey Ve son yapacağım işlem de direkt ile beraber yine gerekli kitlememi yapacağım. Kitlememi yaptıktan sonrasında bu parçayı hareket ettireceğim. Şöyle ufak bir bir yapacağım. Hemen bir tür daha yapacağım. Boşa tıklıyorum. Orta yapıyorum. Kırmızı parçaya tıklıyorum. Orta yaptıktan sonra bakın parçam bu şekilde dişli mekanizması bağlantı yapısıyla tamamlamış oluyor. Bu uygulamamızı da bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Bizleri dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Özellikle bu videolarımızı YouTube sayfamız olan "Informatik Innovation adlı kanalımızdan takip ederek bizleri inceleyebilirsiniz. Ek olarak güncel gelişmelerden ve gerçekleştireceğimiz etkinliklerden de LinkedIn sayfamız olan "Informatik Innovation değişim AS sayfasından takip edebilirsiniz. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere, hoşça kalın.